Selamlar ben Nurgül Nur Mutfak kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet hatırlarsanız sizlere külde zeytin tarifimi paylaşmıştım. Ee, i̇lk defa duyanlar oldu deneyenler oldu çok beğenenler oldu. Ee, kısaca tarifi şöyle bir geçeceğim ve nasıl oldu sonucunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet meşe külü odun külünü arkadaşlar bu şekilde sıcak su ile e, yoğurt kıvamına getiriyoruz çok cıvık olmayacak çok da katık olmayacak şekilde daha sonra zeytinleri önceden yıkıyoruz sonrasında hiçbir işlem yapmadan çizmeden kırmadan hiçbir işlem yapmadan zeytinlerimizi bu külün içerisine yatırıyoruz sonrasında gün aşırı karıştırıyoruz dört gün sonunda süzme işlemine geçeceğiz yıkayıp salamurunu kuracağız Burada hızlıca geçiyorum arkadaşlar Dilerseniz tam detaylı tarifimi diğer videolarından izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına da tarif linkimi ekleyeceğim. Evet e, deneyenler var mı bu yöntemle? nasıl zeytinleriniz oldu memnun musunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. E, ayrıca e, siyah zeytinle yapılır mı diye çok soru geldi. Ben ya da türk marketlerimize siyah zeytin gelmediği için benim deneme imkanım yoktu eğer sizler denediyseniz sonucunu bizlerle paylaşırsanız mutlu olurum yapacak olanlar varsa da sizlerin yorumuyla yola çıkarlar fikir vermiş olursunuz en azından o şekilde denemiş olurlar evet yaklaşık 3 hafta sonra zeytinlerim tatlandı arkadaşlar bu tarifi sizlere göstermek için nasıl olduğunu göstermek için çekiyorum. Sonucunu merak edenler için çekiyorum arkadaşlar. Evet, bir miktar tabağıma bu şekilde zeytinlerden koyuyorum ve lezzetlendireceğim. Lezzetlendirirken yaklaşık 3 yemek kaşık e, zeytinyağı kullanacağım. 1,5 yemek kaşık elma sirkesi. Eee 1 çay kaşık şeker 1 çay kaşık kekik 1 tane dal taze biberiye ikinci sorumda arkadaşlar sizlere bu zeytin cinsi nedir bilenler varsa yoruma bekliyorum birazcık biberiye Taze veriyor kullandım. Hepsini güzelce karıştıralım. Bu şekilde zeytinler çok daha lezzetli olacak arkadaşlar yerken. Şeker, sirke, e, zeytinimize lezzet verecektir. E, o acılığını gidertecektir şeker zeytinin. E, sirkede, elma sirkesi de hem rengini canlı bırakacaktır hem de e, lezzetine lezzet katacaktır arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlarım bir de zeytini bu şekilde yemenizi tavsiye ederim kahvaltıya bir de bu şekilde deneyin Evet gördüğünüz gibi bu şekilde kapağını kapatabilirsiniz Dilerseniz da buzdolabında saklayabilirsiniz kırma sadece tuzda zeytin tarifimde diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar bu zeytinim de efsane lezzetli oldu